Evet, şimdi dekanlığa giriyoruz abi. Gizli şifremizi şöyle. Devam. Hocam siz mi direkt gireceksiniz nasıl yapalım? Anadolu, şimdi... ben bir sürü tanımıyorum. Şimdi kim sınıfı <şartları>? mı? <gülüyor> yok, bir şey yok. Şimdi ikinci sınıfı mı? Şimdi bunlar e, seneye kalacaklar. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, gelip başınızı ekşiyecekler. Bir tek hocayı hatırlıyorsun, durdan sen. Efendim Yeşim hocayı. Hatırlamıyorsundur, de derslere, de derslere de girmiyorlar. Derslere de girmiyorlar. Bunlar, bunlar girmeyen sınıftan. Çok öğrenci gözünde büyüdünüz, onu söyleyeyim yani. Bu son dönemdeki krizi iyi yönettik. Evet. evet, evet Öğrenciydi. Hele bu 60'a evet. düşürmeseydik barışı, biz bitmiştik. 5'ten 5'ten 60'a düşürmeseydik. İler gerçi hani siz hani. 2'ye Tamamen doğaçlama oluyor biraz. Tabii de biraz biraz doğaçlama Bize oluyor. Sonra bir soralım. Daha daha daha Değerli meslektaşlarım, ben Profesör Doktor Ahmet Muzaffer Demir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Şu anda biz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulu'nda toplantı halindeyiz. Bu videonun çekiminin amacı neden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmediğim sorusunun yanıtını vermeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Zaten şu anda yönetim kurulumuzu oluşturan profesör, doçent ve yardımcı doçent asistan temsilcisi arkadaşlarımla beraber Sizlere neden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmelisiniz bir iki cümleyle özetlemeye çalışacağız. Aslında bu da çok şanslı bir gündeyiz değil mi arkadaşlar? Çok şanslı bir gündeyiz. Video çekimi yapan birinci e, sınıftan ikinci sınıfa geçmiş arkadaşlarımın istekleri üzerine e, biz de bu isteklerini karşılayarak sizlere küçük açık net mesajlar vererek Tıp Fakültesini neden tercih etmelisiniz, neden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmelisiniz, neden Edirne'yi tercih etmelisiniz belki bu üç başlıkta. Sizlere bir iki cümleyle açıklamaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Hemen yanı başımda Prof. Anladım Dr. Mi? Ahmet tamam, Dizel hocamız var. Tamam. Aynı zamanda İç Hastalıklar Bilim Dalı Başkanımız ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanımız Dekan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Tamam, tamam. Ahmet Dizel hocamız bize neden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini seçmeliyim sorusunun yanıtını bir iki cümleyle açıklamaya çalışacak. Gençler merhaba. Hepinizi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine bekliyoruz. Burası güzel bir şehir. De orta yaşlı gelişmiş bir tıp fakültesi. Bizler varız. Evet. Öğretim üyeleri çok. Öğretim üyeleri öğrencisini seven öğretim üyeleri. Bu nokta önemli bence. Hepinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Ben Doktor Meteçek, Üroloji bölümünde profesör olarak öğretim üyesiyim. Ben de buraya sizler gibi İstanbul'dan geldim. Buranın yaşam kalitesinin İstanbul'a göre çok daha üstün olduğunu gördüm, yaşadım. Burası öğrenci dostu bir şehir, öğrenci dostu bir üniversite. Belki üroloji için konuşabilirim, siz daha birinci sınıftasınız ama üroloji de enteresan bir branştır. Şimdiden yoğun ilgi vermenizi tavsiye ederim. İnşallah dördüncü sınıfta görüşürüz. Doktor Hakan Gürkan, Biyogenetik Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Ülüsiyim, doçent doktorum. Bu masaya öğrencilik sıralarından geldik. Ben de 1991 yılında Trakya Üniversitesi öğrencisi olarak başladım hayatımı. Uzun süreden beri buradayız, mutluyuz, Edirne'yi seviyoruz, insanları seviyoruz, hastanemizi seviyoruz, fakültemizi seviyoruz. En önemlisi öğrencilerimizi seviyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben de asistan doktor Mert Bardakçı. Burada asistan temsilcisi olarak bulunuyorum. Ben de Trakya Üniversitesi Fakültesi'ne 2010 yılı girişliyim, 2016'da mezun oldum. Ve asistan doktor olarak aile hekimliği ana geri döndüm bu şekilde. Edirne güzel bir şehir, fakültemiz güzel bir şehir, sürekli de gelişiyor. Ben öğrencilere girdim de 10 yıl önce, birçok şey gerçekten yoktu ve şunlar yoktu, şunlar eklendi diye say say artık bitmiyor. Gittikçe de daha iyi olacak diye düşünüyorum gönül rahatlığıyla herkesin yazmasını tavsiye ediyorum açıkçası. Muhtemelen evet beyaz önlükle de sunucu olarak beni görebilirsiniz karşınızda. Yanınızda olmaktan sevinç duyacağım. Görüşmek evet. üzere. O zaman kadar bitirirsen abi. Gerçi... Tamam evet, <gülüyor> Uzatma isteyebilir hocam biraz. Evet merhaba arkadaşlar. Ben de Doktor Servis Güven. Kulak burun boğazda yardımcı uçaant olarak Görev yapmaktayım. Mezun olduğum tıp fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. İhtisasımı burada yaptım Edirne'de. Aynı zamanda Edirneliyim. Edirne bence Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapısı. O yüzden gelin burayı yaşayın, görün derim. İstanbul'un hengamesinden uzak. Yaşam standartları evet. yüksek bir şehrimiz. Tavsiye ediyoruz, bekliyoruz hepiniz. <gülüyor> Sağ olun. Merhabalar. Yeşim Hülya Uz ben. Histoloji ve Embriyoloji ana bilim dalı öğretimleyesiyim. Öğretim kurulunda da doçent temsilcisi olarak bulunuyorum. Doğuma büyüme Edirne'liyim. Trakya Üniversitesi mezunuyum aynı zamanda. Şöyle söyleyebilirim. Yaşamınızda ihtiyaç duyabileceğiniz her alana kısa sürede ulaşmanız açısından çok kıymetli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Zamanında kıymetli olduğunu düşünürsek bu açıdan tercih edebileceğiniz bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Merhaba, Doktor Meryem Aktoz ben. Kardiyoji ana dalında profesör doktor olarak görevliyim. Neden bu üniversite, neden bu şehir? Bir kere nezih bir şehir Edirne. Köklü bir üniversite, tıp fakültesi olarak da köklü ve oldukça fazla öğretim üyesi kadrosu olan bir fakülteyiz. Akrepte bir fakülteyiz. Bunlar yeterince yeterli şartlar diye düşünüyorum. Hepinizi bekliyoruz. Hocam bir tek siz mi tanrınız? Evet, bekleyin. Tamam, bir de Ne yaptık Zaten <gülüyor> Zaten keseceğim çok yani. yani. <gülüyor> Şu an daha... Sen de bir sen <gülüyor> ayarlayacak. Değerli gençler tekrar merhaba. Nasıl bir tıp fakültesi istiyorum? Hangi şehirde bir tıp fakültesi istiyorum ve tıp fakültesi mezunu olduktan sonra kariyer planlamamda nasıl bir katkısı olacak? Bu soruların cevabını vermeniz gerekiyor aslında. Ülkemizde 100'ün üzerinde tıp fakültesi var. Siz de biliyorsunuz. Hepsinin de belirli bir, birbirinden farklılıkları olan eğitim programları var. Önemli olan bu eğitim programlarının akredite olup olmadığını göz önüne almak. Akreditasyon ne demek? Aslında eğitim programları bir dış değerlendirme sürecinden geçtikten sonra ulusal ve uluslararası standartlara uyuyor mu, uyumuyor mu? Bunun kararını vermek gerekiyor. Akreditasyon belgesi almış olmak demek de ulusal ve uluslararası standartları karşılamış bir eğitim programına sahip tıp fakültesiniz demektir. Bunu göz önüne almanızı dilerim. İkincisi nasıl bir şehirde okumak istiyorsunuz? dediğinizde elbette büyük şehir hayali olanlar vardır, küçük şehir hayali olanlar vardır, orta ölçekli şehir hayali olanlar vardır ama önemli olan kendinize vakit ayırabilecek, eğitim öğretiminizi düzenli bir şekilde yapabilecek ve hobilerinize vakit ayırabilecek bir şehirde olmanızdır. Edirne böyle bir şehir midir? Edirne böyle bir şehirdir. Edirne güvenli bir şehir midir? Evet, Edirne güvenli bir şehirdir. Edirne'de ulaşım iyi midir? Elbette ulaşım kolaydır, iyidir. Edirne düz bir şehir olduğu için Özellikle biz öğrencilerimize belirli sayıda, her yılın başında bisiklet dağıtıyoruz. Bisiklet kullanmayı özendirmeye çalışıyoruz. E, o yüzden de Edirne ulaşım olarak kolay. Edirne hem konaklama açısından da uygun bir şehir. Yeterli yurtlarımız var, özel yurtlarda olmak üzere. Öğrencilerimiz de zaten 1. sınıftan sonra bir araya gelip ev tutuyorlar. Demek ki aslında konaklama, ulaşım ve kendinize vakit ayıracağınız bir şehir özelliklerini düşünürseniz Edirne bu koşulları sağlayan bir şehir. Hepinizin ve ailenizin de aklında olan en önemli soru o aslında. Acaba bu Covid-19 Salgın döneminde önlemler alıyor mu fakültemiz diye. Evet, Traknozisi Tıp Fakültesi gerçekten bu konuda yoğun çalışıyor. Öğrencilerimiz başlamadan önce, gelmeden önce mutlaka onlarla temasta bulunacağız. Mutlaka Covid-19 sorgulama forumları yapacağız. Şüpheli olanlar, semptomu olanları ayıracağız. Onlarla ilgili medikal işlemler, tıbbi işlemler, bakanlığımızın öngördüğü kılavuzlardaki tıbbi işlemler yapıldıktan sonra derslere başlayacaklar. Bu yıl ne gibi düzenlemelerimiz var? Bu yıl daha önceden bir tek pratiğimizi biz dört kez tekrarlarken... Fakat öğrenci sayısını azaltarak, sosyal mesafeye uyarak bu sene bir tek pratiğimizi 8 kez tekrarlayarak bu önlemleri almaya çalışacağız. Teorik derslerimizin bir kısmını Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği oranda %40 oranında asenkron dediğimiz video derslerimiz olarak yapacağız. Bir kısmını ise canlı ders olarak yapacağız online, çevrim içi. Ve beraberinde de daha az oranda yüze dersler yapacağız ama bütün pratik uygulamaların hepsi, Yüz yüze olacak. Onu merak etmeyin. Sosyal mesafeye uyarak öğrenci sayısını değerlendirerek eğitici başına en az düşen öğrenci sayısını ayarlamaya çalışacağız. O yüzden de sizlerin ve ailenizin mutlaka bu konuda şüphe duymamasını istiyoruz. Özetle şunu söyleyeceğim. Trakya Nazilli Fakültesi eğitim programı akredite olan ve yaşanılabilir şehirde yerleşip bir tıp fakültesidir. Covid-19 salgın döneminde öğrencilerimiz bizim için kıymetlidir. Bu konuda önlemler alıyoruz. Sosyal mesafeye uymayı unutmayın. Maskenizi takmayı unutmayın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın ve birinci tercihde Trakya Nazilli Fakültesi yazmayı unutmayın diyorum. Sizlere başarılar diliyorum. <gülüyor> Hadi hadi, kaybol. <gülüyor> Gençler az önce zaten dekanımızda ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istişarede bulunduk. Ee, güzel sohbetler gerçekleştirdik. Şimdi güzel bir sürprizim var size. Bu sene yeni bir sisteme geçiyoruz. Dediğim gibi o kadar yatırım yapıldı. Tabi meblağdan bahsetmeyeceğim. İkiler için de önemli bu arada. Tabi ikiler için. Zaten bizim için, birler için, ikiler için. İşte bu yeni pandemi sürecinde güzel bir yatırımla. Şimdi göstereceğim. Abi bayılacaksınız yukarıya o sürprizi, o güzel e, sistemi size gösterelim. Gel abi gel gel gel gel. Şu an burası tabi kapalı, biraz tadilat madilat işlerinden dolayı. E, tabi yine temizleyecekler buraları. Böyle aslında güzel dekorasyonlar da var. Mesela bisiklet falan koyuyorlar ya, hoşuma gidiyor. E, burası da bir yemekhanemiz. Dediğim gibi az önce bir at katlaydık, şu an bir üstündeyiz. Gençler bu yemekhaneyi sadece tıp fakültesi öğrencileri ve dış fakültesi e, öğrencileri kullanabilecek ekstra onur sarı gayri meşru evladımızla kullanabilecek. Bunun dışında kimse kullanamıyor. Şimdi devam edelim abi. Asıl olayın bombanın patladığı yere geçelim abi. Geldik bu katta asıl olay patlıyor. Bu arada merak etmeyin ve dışarıdan da hani nerede konum olarak nerede onu da göstereceğiz. Şimdi burası toplantılar olarak geçiyor. İşte derslerin o küçük küçük grupların oluşturulacağı yerler, o sohbetlerin, derslerin işleneceği yerler ve tabii burası şey, asıl olay değil. Gel, gel, gel. Çok efsane bak. Babuş, bak şimdi. <gülüyor> dekan bize bana değil babuş. Burada polis videolarında işte mesela Kanıt. neydi? Kanıt dizisinde falan. Biliyorsunuz o gözetim odası mı oluyor? Öyle bir odayı yapmışlar. Maketi de almışlar, parayı basmışlar. Abi gel buraya Bence... Bak şu sistemi görüyor musun? Şimdi anlatacağım tek tek. Şurayı çek kanka. Bak, görünmüyor değil mi? Ayna gibi. Şimdi onu... Dur ben karşıya geçip bakacağım nasıl Sen <gülüyor> karşıya geç, daha sen karşıya geç. Bu maketlerden birkaç tane almışlar. İşte biraz pahalı şeyler tabi oraları biz ilgilendirmiyor. Sağ olsunlar bizimle ilgileniyorlar zaten kendileri. Bu maketin özelliği gerçek çocuk boyutlarında ve programlanabiliyor. Yani bu ne demek? İşte çeşitli hastalıkları mesela işte sağ kapakçık ne dönüyor? Sağ atrium kapakçığında işte bir bozukluk vardır onu programdan ayarlayabiliyorlar ve sen onun işte sesini dinlerken orada bir sorun olduğunu anlayabiliyorsun. Yani burada e, sistemin özelliği programlanabiliyor oluşu. Her hastaya işte hastalığa göre ayarlıyorsun ve buraya işte bizi alacaklar. Şu an göremediğimiz arka kısmını göremediğimiz e, kısımda hocalar olacak ve bizi burada izleyecekler. Ne yapıyoruz? Doğru mu işlemler yapıyoruz? Sırasıyla bize gösterecekler. Burada da bir televizyonumuz var. gösterdim zaten. E, şimdi bir de öğretmen gözüyle bakalım. Evet. Tabii şu an bir şey yok içinde ama hani sanları falan koyacaklar tabi eksikleri kapatacaklar. Bir de sanırım bence bu ekran açılıyor kanka bunun bir şeyi var baksana şurada USB'si anladın mı bununla beraber işte orada ekranı kapatıp açabilecek gibi bir özelliği olacak. Ve sadece buradan biz orayı görebileceğiz ama oradan burası görünmeyecek. Sistem fena. Arka tarafta da işte lavabolar var. Şimdi bir de dışarıdan gösterelim nerede olduğunu konum olarak. Gençler, tıp fakültesi dekanlığımız buradan az önce çıktık. Şimdi bu sefer normalde dışarıdan şey çekmemiz de gerekiyordu ama biraz içeriden dışarı gibi olacak. Az önce burayı çektik. Burayı gördünüz. Derslikleri, yemekhaneyi gördünüz. Dekan ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz istişareyi gördünüz. Bak mesela burada da menzakafe var. Orayı da göster. Şimdi konum olarak tam nerede? Onu da size göstereceğiz zaten. Burada bankları falan oluyor. Orada iç, içebiliyorsunuz çayınızı falan. O taraftan da girişi var yine. Oradan da gösteririz aslında. Bakın az önce zaten tıp fakültesinden çıkıp geldik buraya. Eski tıp fakültemiz nasıl bir yerde? Onu göstereyim. Yani değişim ne kadar fazla var burada? Onu biraz aslında göstermek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Eski binamız normalde buymuş. Kaç senedir bu bina var bilmiyorum ama yani yeni yapıldı onu söyle. Gerçekten çok büyük yatırımlar ve çok büyük atılımlar oldu. Vallahi havası güzel, suyu güzel. Bazen kötü havalar olabiliyor tabi. Burası da menza kafe dedik. Ee, ve şöyle mesela bizim bahsetmediğimiz şeyler de var. Boy dersleri, hastane gezilerimiz falan oluyor. Onlara da genelde biz buradan tıp fakültesinden çıktıktan sonra işte bu şekilde şurada girişimiz var. Bu hastanenin arkadan girişi var. Orada işte şey yapıyoruz. Oradan gelip e, geziyoruz, öğreniyoruz. Hastane çünkü büyük biraz. E, o yüzden hastane geziliği oluyor. Haftada bir ya da iki haftada bir falan. Boy derslerimiz de bazen işte oradaki dersliklerde, buradaki dersliklerde hastanenin içindeki dersliklerde görüyoruz ve yapıyoruz. Efendim yine geliyor mu? Evet. Dekanımızı da yakaladık. Çeksene kanka. zımla şöyle. <gülüyor> <Zoomla> şöyle. <gülüyor> Merhabalar hocam. hocam. Devam edelim. Artık kapatalım aslında burada kapatalım gençler Beraber. Tabii gel kardeşim. Güzel bir gün oldu. Eğlenceli bir gün oldu. Hocalarla da güzel vakit geçirdik. Fakültemizi tanıttık. Neden tercih etmelisiniz, neden tercih edebilirsiniz? Bunları göstermeye çalıştık. Yenimizden geldiğince. Buraya gelince ne göreceksiniz onları göstermeye çalıştık. Gençler bakın yani burada bir gün de değil birkaç gündür biz bunu çok hatta birkaç haftadır ben bununla uğraşıyorum. Mailleştik işte oydu buydu çok detaya girmek istemiyorum. Arkadaşlarım da yoruldu. Burada büyük bir emek var onu önceden belirteyim. O yüzden videoyu beğenmek zorundasınız ve Oho, kanala yeterli. <gülüyor> <Zır. gülüyor> ya şaka yapıyorum zaten kanka. <gülüyor> yani tabii mizaç mizaç yapıyoruz ne deniyor? Şaka yapıyoruz tabii tamam, ki. Tamam. E, kısaca böyle. Kendinize hoş bakın. Biraz yorulduk. Videoya yorum da yazın. Düşüncelerinizi belirtin. Daha yeni yeni güzel videolar da gelecek, içeriklerde de gelecek. Takipte kalın. Bay bay.